Özeti başlıyor dolar 18,72 euro 19,78 altın 1170,26 borsa 5.627 ve bitcoin 16.658'e gün düşüşle kapattılar. Eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş cinayeti hakkında 3 şüpheli tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutulandı. Deva Babacan'dan canlı yayına dikkat çeken sözler geldi. Başlattığında Tayyip Bey'in haberi yoktu dedi. da kriz yarattı. Anayasa Üniversitesi hakkında iyi partilerin veto yiyen Babacan geri, ad geri adım atmıyor. Gülsever Selden ekonomi yorumu geldi. çekinerek konuşması sosyal medyada gündem oldu değerli izleyenler. Joggesus Antalya Spor'un golünün neden, neden iptal edildiği hakkında canlı yayına konuştu. Antalya Spor Fiyabaş Karşılaşması'nın son dakikasına iptal eden gol Türkiye günlerini oturdu. Kıdem tazminatı tav tavanında değişiklik yapıldı. Yeni ücret 19.000 lirayı geçti değerli izleyenler. ve Bu haberimizde gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.